Teknoloji okuyucuları hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayız. Bu içerikte 4000 Türk Lirası altına alabileceğiniz en iyi telefon modellerini sizlere sunacağız. Şimdi niye 4000 lira 6 diye soracak olabilirsiniz. Hemen belirtelim arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz amiral gemisi diye tabir ettiğimiz modellerin fiyatı 8000 liralardı civarında dolaşıyor. Hatta Apple vesaire bu fiyatı biraz daha yukarılara çektiler ki biliyorsunuz iPhone 12 9.999 TL arasında başlayan fiyatlarla ülkemize satışa sunulmuştu. Baktığımız zaman Huawei'de Mate 40 Pro'yu 13.999 mu öyle bir fiyata getirdi yani o da yine ütopik bir fiyatla ülkemize geldi. Genel'e baktığımızda yine amiral gemisi seviyesindeki cihazlarında 8, 9, 10 bin Türk Liraları civarında dolaştığını görüyoruz. Üst segment olarak tabir ettiğimiz cihazlar ise 6 bin liralar civarında böyle 6000 7000 gibi fiyatlardan satılmakta arkadaşlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde sunu açtığımız Xiaomi Mi 10T Pro modeli ki üst segment bir cihaz olarak kendisini nitelendirmiştik. Fiyatı 5800 Türk lirası. Yine Xiaomi imzası bulunan Poco F2 Pro da ülkemizde 6000 Türk lirası civarına satılıyor. Hatta bu telefonu 5500 Türk lirası civarını bulmanız da mümkün. Peki 4000 lira civarına gelirsek aradaki değişken ne oluyor? Aslına bakılırsa arkadaşlar son dönemde ülkemizde orta segment böyle Snapdragon yani Qualcomm yongalı cihazlarda 3000 TL civarında fiyatlardan satışa çıkmaya başladı. Fakat baktığımız zaman 4000 liralar civarında satılan telefonlarda biraz daha kamera yeteneklerinin üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Yonga setine baktığımızda aslında 3000 liralık telefonlarla yani orta segmentin orta basamağına hitap eden modellerle çok farkları yok. Hani işlemci tarafında karşılaştırdığımızda böyle aman aman ikiye katlar 5'e böler diyemiyoruz. Lakin söz konusu kamera olduğunda ya da işte ekran çözünürlüğü olduğunda, ekran kalitesi olduğunda işin içerisine bazı değişkenler giriyor. O yüzden biz de 4000 Türk lirasının baz alalım ve 4000 Türk lirası altına alabileceğiniz en iyi cihazları sizler için listeleyelim istedik. Şimdi dilerseniz daha fazla uzatmadan sizleri 4000 Türk Lirası altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefon modelleriyle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dizi modeli sizler için seçtik. Fakat şurada bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Bizim gözümüzden kaçan bazı modeller olabilir. Çünkü akıllı telefon pazarındaki fiyat skalası şu aralar çok fazla değişken. Black Friday indirimleri girdiği işin içerisine pek çok e-ticaret sitesi çeşitli indirimler yaptı. Dolayısıyla fiyatlar çok oynak seviyelere geldi. Hatta bazı sitelerde hala bu indirimler devam ediyor. Bir iki gün daha uzatılma kararı aldı vesaire dendi. Bu indirimler devam ettiği için de hani akıllı telefon fiyatları dediğim gibi şu anda çok değişkenlik gösteriyor. Örneğin birkaç gün öncesine kadar 4000 Türk Lirasına satılan TCL 10 Plus şu anda arkadaşlar 2600 liraya inmiş durumda. Yani arada 1400 liralık gibi bir makas var ki bu makasın hayli geniş olduğunu söyleyebiliriz sizlere. O yüzden bizim atladığımız modeller olabilir. Eğer bu tarz bizlere önerebileceğiniz modeller varsa ya işte şu model de vardı bak fiyatı güzel gayet uygun sen bunu listene eklememişsin diyeceğiniz model varsa lütfen arkadaşlar yorumda bizlerle paylaşın bu modelleri. En azından bizleri izleyen diğer izleyicilerimiz de sizin tavsiyelerinize kulak verebilirler. Böylece onlar da bu bilgilerden faydalanabilirler. Şimdiden bize vereceğiniz katkılar için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanızı da istiyorum sizden. Olmazsanız da canınız sağ olsun ama bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.